Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 1 7 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, hafta başından itibaren ay ışığını yavaş yavaş büyütürken tutulmaya doğru ilerleyeceğiz. Enerjisi güçlü bir haftadayız. Pazartesi günü ay Başak burcunda olacak. Hafta başı biraz içe dönük hissedebilirsiniz kendinizi. Dinlenmek için, kendinizle ilgilenmek için, sağlığınıza odaklanmak için iyi bir gün. Birçok işle de aslında ilgilenebilir onları da toparlayabilirsiniz Salı günü ay artık burcunuzda ilerliyor olacak Perşembe akşamına kadar duygusal enerjiniz de güçlenecek yakın çevre ilişkilerinizde daha empatik olabilirsiniz daha fazla paylaşım içerisinde olabilirsiniz bu hafta genelinde görünümünüz imajınız işte bedensel bakımınız falan sizin için biraz daha önemli O yüzden kendinize odaklanıp kendinizde yaşadığınız mekanlarla daha fazla ilgilenebilirsiniz Merkür boğa burcunda gerilemesini sürdürüyor ve hafta başı itibariyle Güneşle birleşecek para konularında maddi konularda güvence arıyoruz bununla ilgili biraz daha odaklanabiliriz borç alacak konuları hesap işleri banka işleri kredi işleri paramızın yönetimi bunlara daha fazla odaklanıp önemli fikirler de üretebiliriz yani geçmişten gelen bir konuyu çözebiliriz örneğin ee, Belki önemli bilgiler toplayabiliriz bunlara dikkat etmek gerekiyor Perşembe akşamı ay akrep burcuna geçecek artık dolunayın etkileri güçlenecek 5 Mayıs Cuma akşamı 14 derece akrep burcunda Ay tutulması yaşıyoruz. Bu tutulmayla ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Batıcı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Para kazançlarınız, maddi durumunuz, yatırımlarınız, bütçenizle ilgili konularda önemli bir dönüşüm enerjisi var. Evet ani harcamalar olabilir, biraz parasal krizler tetiklenebilir bu tutulmada. Ama sürpriz etkiler de olabilir ee, sevgili teraziler. Yine de mümkün olduğunca maddi konulara temkinli yaklaşmanız Güvenli adımlar atmanızda fayda var. Eğer bir süredir devam eden bir sorununuz varsa bunu çözme fırsatlarında bu tutulma karşınıza çıkarabilir. 5 mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece hıdrales, baharı karşılıyoruz. Her ne kadar tutulma enerjileri üzerimizde duygusal baskılar yaratsa da mümkün olduğunca dengede kalıp, negatiften uzaklaşıp, duygularımızı, düşüncelerimizi daha olumlu tutmak, daha fazla pozitife yönelmek çok faydalı olabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.